Bu videoda size oligodendrositlerden bahsetmek istiyorum. O-li-go-den-dro-sit Oligodendrositler merkezi sinir sisteminin glia hücreleridir. Bu isim Yunanca'dan gelir ve dallanmış hücre anlamına gelir. Oligodendrositlerin yapısını göstermek için önce birkaç tane nöron çizeyim. Somayı ve aksonlarını çizeceğim ama dallantılarını yani dendritlerini çizmeyeceğim. Ve birkaç tane oligodendrositin somalarını şöyle çizeceğim. Bir buraya, bir tane de buraya. Her oligodendrosit nöronların aksonlarına uzanır. Her birinden birkaç düzine uzantı çıkar. Ve bu uzantıların uçlarında ise mielin kılıfı bulunur. Gördüğünüz gibi bir oligodentrosit farklı nöronların aksonları için mielin kılıfı üretebilir. Ayrıca her bir mielin kılıfı da farklı bir oligodentrositten geliyor olabilir. Mielinin çoğunluğunu lipid denen madde oluşturur. Ve aslına bakarsanız, lipid de yağı oluşturan maddelerden biridir. Yani bazı nöronların aksonlarının etrafına yağlı kılıflar dolanır. O halde, hadi şurada, bunlara biraz daha yakından bakalım. Soma'yı buradan keserek ilerleyeceğiz ve burayı. Ve son olarak da, miyelin kılıfını da buradan keseceğiz kestiğimiz kısma bu taraftan bakıyormuşuz gibi çizeceğim önce aksonu çizeyim kestiğimiz yerden bakıyoruz yani aksonun tüpünden içeriye doğru miyelin kılıfı da aksonu saran incecik bir tabaka halinde duruyor bir kabloyu elektrik bandı doladığınızı düşünün bence bu ona benziyor bilgi akışını nasıl etkilediğine diğer videolarda değineceğim. Ama kısaca bu bilgi akışını hızlandırır diyebilirim. Ve tabii miyelin kılıfı hala oligodendrosite bağlı. Oligodentrosit, her uzantısında bir miyelin kılıfı oluşturur. Ve her oligodentrosit, farklı aksonları miyelinleyebilir. Bunun yanı sıra oligodentrositler, madde alışverişi sayesinde başka nöronları ve birçok glia hücresini de etkileyebilir. Ayrıca merkezi sinir sisteminde miyelenme gerçekleştirmeyen, değişik şekillerde oligodentrositler de vardır. Ama onların fonksiyonlarının ne olduğu henüz bilinmemektedir.